çünkü ben tamam kocaman bir yemek masasında değişik yemekleri tatmak gibi bunları artık taşımamaya niyet ediyorum. Ona doğru yelken açmaya niyet ediyorum. Partnerime beni tamamlama hissi ile yaklaşmayı bırakıyorum. Çünkü ben tamam biz yaşam yolculuğu üzerinde birbirimizle ilerlerken Değişik deneyimlerle gidiyoruz. Değişik şeyler tadıyoruz. Bu kocaman bir yemek masasında değişik yemekleri tatmak gibi. O beni tamamlamayacak. Ben de onu tamamlamayacağım. Ama biz beraber birbirimizle bir senerji içerisinde ilerleyebiliriz. Atalarımı, büyükannelerimi, büyükbabalarımı sevgiyle bırakmayı seçiyorum. Onların yaşam yollarında ne kadar büyük zorluklarla ve kendi bilinç seviyelerinde yaşadıklarını bilerek onları kabul ediyorum. Ve oradan gelen bilgilerle de bana ağırlık ve verip vermediğini bilmesem bile bunları artık taşımamaya niyet ediyorum. Onları kalbimde her zaman taşıyorum ve onlara sevgimi yolluyorum. Böylece kendime olan duygularımı, kendime olan bağım da daha kuvvetleniyor. Neden diyeceksin? Çünkü bu bağ, oradan buradan gelen iplerle beni tutuyorsa eğer diğerlerini, onları bırakarak ancak saf benle ben bağ olabilir. Hayatımın yaşam amacı ne ise ona doğru yelken açmayı niyet ediyorum. Böylece hem kendimle barışık, hem de kendime çevreme ve bu yaşama, bu dünyaya harika şeyler yaratabilme gücüne sahip olurum. Peki sen bu yolda böyle ilerlemeye istiyor musun?